Ya bir şey diyeceğim. Ben çok üşüyorum ya. Gerçek. Üşüyor musun? Çok üşüyorum. Hadi gel sen sıcak bir yere götür. Ney? <gülüyor> Mart ya. Çok üşüyorum ben ya. Artık çok üşüyorum. <gülüyor> Hadi seni sıcak bir yere götüreyim. Ne? Oley. <gülüyor> Nar ya. Evet. Nerede üşüyorum? Ben de üşüyorum. Hala evet. üşüyorum. Neredeyiz evet. biz ya? Seni Biraz. ısıtacağım şimdi. Yapıyorum. Nasıl yani? Neredeyiz peki? Ha, Moskova. <gülüyor> Moskova. <gülüyor> şimdi hava Moskova'da. Sabah saat 5 küsürde geldik. Saat şu an 9 mu ne oldu? 9.30 buçuk oldu. Uçağımız bu aslında hep buradaydı, hazır da hep. Fakat şu motoru açmışlar, diğeri kapalı, etrafı evet, açık evet. motor. Bir şeylerin tamir ediyorlar herhalde. 11 elerlendi, 3 saat 10 dakika. Karşısında da birer kahve verildi, o kadar. Evet edurum, sıymış gözüküyorsun. Evet gayet sıyıdım gördüğün gibi. Çünkü biz meğer seni reycalmışız. Phuket'e. Phuket. Hoş geldik. Fuget havaalanına geldikten sonra pasaport polisini geçeceksiniz. Birçok banka göreceksiniz. Bu bankolar para bozuyorlar. Bunların hepsi gayet profesyonel firmalar. Hiçbir şekilde kazıklama yok. Ancak komisyon oranları şehirdekilere göre daha pahalı olduğu için ilk etapta sadece gereken kadar bozdurmanıza tavsiye ederim. Daha sonra sim kart almayı tercih ettim. Çünkü bir hafta veya daha fazla kaldığım zaman kendi operatörüm bana çok pahalı bir tarife yazıyor. Havalimanında internet sim kart atan iki tane firma var. Ben D-Tak'tan aldım. Gayet uygun oluyor. Oradaki kızlar sim kartı direkt telefonunuza Takıyor. Çeşitli mesajlaşmaları hallediyorlar ve iş bitiyor. Geldik şu an Phuket Havalimanı'ndayız. Bir tane New York'lu arkadaş bulduk. Onunla taksi parasını paylaşacağız. Taksicimiz de zayıf. Ha ters, araba ters. <gülüyor> ben de buraya binince ama arabanın direksiyonu ta, o ters tarafta kalıyor da. Bize iyi geceler. Saat 3'e geliyor. Anca girebildik ama şükür sağ salim geldik. Odamız çok şirin. Havuza bakıyor. E, keyifli bir otel. Bir de böyle çanta koymuşlar. Çantayı da plaja mı? git. Hani böyle buraları böyle şehirsi gibi. Bizi bizi. Aynen. <gülüyor> Mutluyuz. <gülüyor> en sonunda. Hey kimsiyle koyucular. Kimsiye var, iş tabii kullanmamak dileğiyle. İnşallah. Hiçbir zaman. <gülüyor> evet. Şu an ilk tuktuğumuza indik. 3 masada birer. <gülüyor> şu anda bana doğru orada doğru bakmaya gidiyoruz. Her şeyden çokuz. 150 bahtta indik. Ee, 30 lira video edindi. Tarzımız evet, evet. deniz. Buradaki Klasik bir Bangalore trafiği Yanarlı dönerli tıktıklar. Neymiş bu? Singa Bugün <gülüyor> çekeyim istedim Gördüğünüz böyle patlı yapmışlar. Şurada bar var, pool var. Sabah 9.30. Şimdi motosiklet kiralayacağım. Gidip nasıl kiralayacağımı göstereceğim size. E, Phuket'te motosiklet nasıl kiralanır sorusunun cevabını <gülüyor> hadi Diğer <gülüyor> Her yerden farklı olarak Tsunami toplanma alanı 6. kat en yüksek yeri söylüyor. <gülüyor> Şimdi e, rental motor Patonga geldim. E, motorum burada hazır beni bekliyor. Gördüğünüz gibi Honda Click, gayet güzel. Hello, havariyo. Yeah, yeah. Passaport verilir bu iş için. Evraklar doldurulacak. Bunlar pasaportu alıyorlar bizden. Vallahi Songhay'ın bir <gülüyor> Tab 6 gün şeklinde 200 bahttan anlaştık. YouTube for YouTube. Casper'ın diskor. Evet, evet. And you keep back if say I and helmet. Two helmet, motor. Tam bye. Hello. How much about 100 euro? Soldan gireceğiz. Şu anda neredesin? Karon Beach'e geldik galiba. Evet bir bakalım. mı da öyle ama şuraya bakalım. Nasıl bir yermiş bakalım. Karon plajının plajı falan. Karon plajı. Çeşitli sporlar yapılıyor. Gayet hoş bir yer. Basit güneşlenme şeyi var. İleride bir göl var ona bakacağız onu merak ettik. Bu neydi o şimdi? Şimdi biz en sevdiğimiz şey geldik yani meyve bölümü. Meyveler var. Bunlar o <gülüyor> kadar güzel ki arkadaşlar minicik, hormonsuz, çok güzel oldu. Çok güzel. Hello. Hello. Şuradan soğuk şey yapıyoruz. Patlıları da var. Buradan karıştırıp Şöyle soğuk yapalım. meyve suyu yapacaklar. Evet bakın Ama bir türlü meyve var içinde. 50 baht Ama yani 10 lira karpuz. o fiyatı bu arada. Şunun tanesi 10 lira. Ejdağ meyveli. Orada ha, nasıl hazırladığını da göstereyim ben size. Bu şey bir dakika. Do you make juice? Do you make juice? 100. Haa iş değişti. ha oradaki sırf şeyler. Bunlar Ama içecek yapan değil mi? Evet evet. Şimdi tanesi 20 lira oldu bunların arkadaşlar. Bakın şu anda seçtiğimiz meyveleri koyuyor. İşte börekçiler, pet Sıra sıra bir sürü. Yengeç. Yengeçler mi dersin? Şirinpler mi dersin? Of of. Daha dükkanların yarısı da kapalı yani gündüz sıcağı diye. O çok güzel. Dönüşte şunu bitirelim. Burada aslında gerçekten de böyle bir ay, iki ay falan kalacaksın yani. Mesela bir gün sadece Karonda geçecek. Yatacaksın plajda, yiyip içeceksin. Burası Sushi'ci. <gülüyor> Harbi Sushi'yı yapıyorlar. Çok güzel Dragon. Bakın Dragon Fruit Pool. E sallıyor bakın. Herkes davet ediyor Ece. Ya çok güzel arkadaşlar. Yani burada herhalde 200 kilo olup dönebilirim yani ben. <gülüyor> Ama çok enteresan Mert. Ne kadar çok yesen de burada kilo almıyorsun değil mi? Ekmek yok abi. Evet. Protein diyeti. Aynen. Şimdi bu göl... E, Nonkangölü. Nonkan gölü, Tatlı bir göl. Buralarda değişik şeyler yüzüyor arkadaşlar. Burada böyle komodo ejderi falan oluyor hakikaten. Girmemek lazım yani. Yiyor. Ve yüzüyor da yani şu an orada büyük bir şeyler. Balık da olabilir tabi. Arkası da plaj. Restoranlar böyle bu şekilde tisili. Sırayla. İçleri böyle, bunların hepsi gerçekten lezzetli oluyor genelde. Hani hiç öyle lezzetsizine denk gelmedik. Allah'ım adam güzel değil mi ya? Şu anda Karon'un altındaki Kata'dayız. Şu an Point'e geldik, manzara noktası. Ee, karon manzarası. Karon, ileride de Paton oluyor mu? Olmuyor. Bakacağız. Sadece Karon oluyor galiba. Karon ve Kata galiba oralar. Evet. Havai'den from Tepp burnuna doğru gidiyoruz. Ya katamaranlara bak! Ya sendelere bak! İyi gün, hadi dönüp girelim şuraya, böyle gidelim ya. Bir daha doğru buraya Evet. Buradan yürüyeceğiz. Nasıl yapalım? Şu an arkası göl. Çok tatlı. Önü denize geldik. Kum çok güzel. Deniz de aynı. Bizim Akdeniz görüntüsü var. Çünkü yelkenliler var. Burada sayılı koylar da olur böyle yelkenli. Demek ki kapalı yani. Koy. Çok güzel gözüküyor. Millet normal takılmasında yani. Kişiyoruz. <gülüyor> Nuiharn plajı. Şimdi şöyle kırmızı, sarıysa bayrak girilebiliyor. Ee, sadece kırmızı çekerlerse girilemiyor anlamına geliyor. Plajımız güzel. Ficure Hadi ya. Oh. Go <laughs> out. İlacımız güzel, hadi yüzelim. Kapalar aldığı çok güçlendiriyor. Evet. Tumsal, tumsal ve tumsal. Yüzüyor. Evet, nasıl gidiyor? Mert, biz yine cennette miyiz? <gülüyor> Cennete düştük yine. Çok güzeliz. <gülüyor> çok şanslıyız. Dünyada çok cennet var. Evet, <gülüyor> plajlar ve plajlar. <gülüyor> çok güzel bu plajlar. Ve <gülüyor> bu plaj ve bu plaj <gülüyor> ve bu plaj ve bu plaj. Bu da tatlı su olması lazım. Bu da hamam gibi. Genoy Beach. Burası asıl Beach. Ee, yan yan tarafı demin plaj. Bu arada şurada yamaç barıştı yapılıyor. Burada bir filcikler var. Şuna binmeyin yazıyor. Fil tapınağı. Bilmem ne olduğunu. İleride de bir anıt var. da tahminimce bir deniz anlatı gibi bir şey. Evet. Her türlü okyanusun başına gelen evet. <gülüyor> burada da olmuş değil, burada değil mi? Burada evet bir çekilme var. Eee bayağı çekiliyor ya. Böyle böyle yani. <gülüyor> da çekilmiş görünüyor. Tekneler <gülüyor> adeta kareye oturmuş sanarsınız. <gülüyor> Tabii ki de değil. <gülüyor> Demir atmışlar ta buraya Rawai beach süper ne içiyorsun da? Kokonat <gülüyor> <gülüyor> <Coconut> içiyorum Evet kokonat içiyorum This is durian What is this? Mangostin. Oh. Mango, mangro. Mangostin. Mangostin. Bunu içi böyle sarımsak gibi. Kilogram mı? Kilogram. Bakın, sarımsak gibi çıktı. Hangi? Okay. Güzel. Buz buz, nefis. Şimdi balık işinde bunlar bir numara. Şöyle kocaman kocaman balıkları koymuşlar. Müren, yılan balığı vesaire bilmediğimiz şeyler. Kalamarlar. Küçük Gerçek <gülüyor> midyeler. Çeşitli midyeler. Gariban son yaşamını yaşayan. Vesaireler. Yani bu şekilde maalesef bunlar yeniyor. Burası balıkçı kasabası olduğu için Mert, deniz ürünleri en çok burada ucuzdunuz. Öyle gözüküyor. Ravaydı. Evet, hakikaten öyle gözüküyor. Karşıda ada var, orada deniz singeneleri yaşıyor. Evet, yarısı denizde yaşıyor, yarısı karada. Çangira'mızı içiyoruz, çok lezzetli bu. Ve şu an bir böyle balık pazarı gibi seafood gibi bir yerin <gülüyor> bu seafood market'te bir tane restoran oturduk. Burada diyor ki mesela dışarıdan da getirebilirsin. Biz işte yüz bak pişirme parası alıyoruz ya da bunlardan da alabilirsin. Pazarlıyor. Pazarlık yapıyoruz. yapıyoruz ve şu an geliyor. Şu <gülüyor> evet. evet. an da ölçtü geldi, onay verdi lobster'mize. Arkadaşlar, canlik olarak görmedik, İlk defa yiyeceğim yani. Burada bir kere daha önce deneyeyim yani. Hiç yemedik, bir daha yiyeceğiz, bir daha da yemeyeceğiz. Madem burası balık, yani balık çıllıklama yani şörmüş, bunlar denemek. Evet. Karşıdaki adalara katamaranlar gidiyor bu arada. Bunlar oturuyor tabii ha. Evet, meşhur yemek olan pecta'yı geldi. Yemeğimiz bu. E daha bir tadar mısın sana zahmet? Bence güzel çıkacak. Evet. Herkes bayılıyor zaten buna ve ucuz bir atıştırmalık. Evet. Zaten bu insanların mutfak şeyi yok yani evlerinde. Size bilgi ver bakalım vaziyetle ilgili. Nuduz. O da soya mı? Bilmediğim. Soya soya. Değil mi öyle mi? Soya. Güzel. Şirin. Evet. Afiyet olsun. Ve fıstık. Alakasız. <gülüyor> evet şu an olan oldu ve artık geldi. Kariban ıstakozumuz pişti. Şu anda papaya salatamız da geldi. İstakozumuzla devam ediyoruz zaten. Diğer yemeğimiz de çok güzel fettayı. Manzaramız da hoş. Şu an Pazara geldik. Eee Vat Çalon çalıdır. yani Çalon tapınağının. Bu önemli bir tapınak Çok buradaki. Çok önemli buradaki en önemli tapınak. Şu an galiba açık. Normalde akşamları kapalı diye biliyorum ama. Hemen bir şeyler pişiriliyor ortalıkta. <gülüyor> evet öyle. Değil mi? Çocuklar çok hoşuma gidiyor. Evet. Yani. Aa, yani. Her türlü. şeyden var. Evet, böcekçi arkadaşlar. Bunlar böcek. Çok çeşitli böcekler var. Aa, kestaneci var da? Neda, kestane var. Aa, kestane. Nasıl kaynatıyor ya bunlar bunlar? Antin Kontin bir şeyler satılıyor. Aa, evet. Yatak bile satılıyor mesela.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 999999. Bunun dumanlısı. mantıklı. Neden? Soğuk. Soğuk. Anlık soğutuyorlar meyveyi. <gülüyor> <gülüyor> Hah. <gülüyor> Şu ayda tatlıyı, dondurulmuş tatlı değil mi? Ne bu? Anlamadım ki. Şüdüm ağzın? Çok üşütüyorum. Hadi ya. <gülüyor> Tapınaklardan birisi. Vatçalon'daki. Bunun gibi birkaç tane var. Şekilde กันอีกตัวก็แล้ว <gülüyor> <gülüyor> <demin> <gülüyor> <Şeyler patlatıyorlar. gülüyor> Adam konuşuyor konuşuyor sonra böyle patlatıyorlar. Bu kültürde ışıklandırma çok önemli. Devamlı böyle bir ışık, pardon, ışıklandırma var. Evet başladı. Müzik başladı şu anda. Tapınak böyle. Burası da canlı müzik. Bayrakları buraya kutup. Evet buraya gömüyorlar Dilek Tutup. Eda yine edebile giyince döndü. Eda, edebile giyince döndü. Şu an çünkü dini bölgeye girttik. Evet. Lotus çiçeği. Artık en üst katlarına çıktık galiba. Evet. Dörde falan çıktık. Renkli sokakları olan eski Talang. Portekiz sömürgesinde kalmış olan Talang sokağına geldik. Yani bu sokakın önemli Phuket merkezde bulunmakta. Bu renkler ve bu mimari bunların değil tabi. Bunlar Portekiz mimarisi. Ya da yani yaptırılmış ya da işte devşirme mimari. Daha önce burada kalay madenciliği çok artmış. Kalay madenciliğini de elinde tutuyor Portekiz sömürgesi. Divit. şu anda bu halde evler güzel yani göründüğü gibi bayağı bayağı büyük ve market olarak kullanılıyor pazar yani çeşitli dükkanlar mevcut <gülüyor>